Arkadaşlar merhaba. Son birkaç videoda rekabetçi oto yıkama dükkanımızın marjinal ürün geliri eğrisini oluşturduk. Bunun aslında bu şirketin işgücü talebinin eğrisi olduğu sonucuna varmıştık. Daha ilk videoda bahsetmiştim. Belli bir piyasadaki bir şirketin talep eğrisi biliniyorsa. Bakın arkadaşlar, bu da belli bir tür işgücü piyasası. Oto da çalışabilecek kişilerin oluşturduğu bir tür işgücü belki. İşte bu şirketin talep eğrisi biliniyorsa bunu aynı tür iş gücünü kullanan diğer tüm şirketlerin talep eğrileriyle toplayarak tüm piyasanın bu iş gücü türüne göre talebine ulaşabiliyoruz. Bu ürün veya hizmeti olan talebi bulabiliyoruz yani. Ve bu videoda arkadaşlar, talep eğrilerinin toplanması demek Burada iyice anladığınızdan emin olmak istiyorum. Bir açıdan bakınca adı üzerinde ancak Başka bir açıdan, eksenlerin iktisattaki tanımlanmış biçimleri yüzünden, hemen akla yatmayabiliyor. Mesela fiyat ekseni, düşe eksen değil mi? Şimdi iki şirketin talep eğrilerini çizelim. Bunu basitleştirerek çizeceğim. Buradaki grafiği kullanmıyorum. İki adet basitleştirmiş talep eğrisi çiziyorum. Bu sadece iş gücü piyasalarındaki eğriler için değil, tüm talep eğrileri için geçerli. İki talep eğrisini toplamak için kuruluşlardan birinin talebi bu. Yani şirketlerden birinin talebi bu. Bu fiyat, bu da miktar, bu eksende miktar. Diyelim ki fiyat 10 iken hiçbir talepleri yok saatlik ücret çünkü bu ve fiyat 0 iken talep ettikleri işçi sayısı 10'a çıkacak. İşte böyle olacak. Talep eğrisi üzerinde bir nokta daha belirliyorum şimdi. Fiyat 5 ken daha doğrusu saatte 5 lirayken, bu şirketin talebi İş gücünden bahsettiğimiz için şöyle diyorum, 1 saatlik iş gücünün fiyatı 5 lirayken, bu şirketin talebi her saat 5 kişi Şimdi, burada yapacağım tüm şey, talep eğrileri için geçerli, ancak biz iş gücü kafasından çıkmalıyız Bu birinci şirket, yani bir şirketin talebi bu. Birinci şirketin talebi diyoruz eğer portakal talebinden söz ediyor olsaydık, bu bir şirket olmazdı. Bir tüketici veya toptancı falan olurdu. Şimdi birinci şirketin iş gücü talebi bu. İkinci şirketin talebi de şöyle bir şey olsun. Aynı hizada çizmeye çalışacağım. İkinci şirketin talebi de şöyle bir şey olsun. Dikkat ederseniz arkadaşlar, eksenlerin adları iki grafikte de aynı. Bu miktar, bu eksen de fiyat, burası 5 burası 10 burası da 15 mesela burası 5 olsun burası da 6 talep eğrisi de şöyle evet böyle bir şey of, daha düzgün çizeyim böyle biliyorsunuz arkadaşlar çizme konusunda pek başarılı değilim Aa, aman Allah'ım daha kötü oldu ee, evet işte böyle bir şey oldu şimdi buna da belli noktalar ekleyeceğim fiyat 10 iken bu firmanın talebi 2 birim Şimdi dikkat edelim. İş gücünden bahsettiğimize göre. Ücret saatlik 10 lirayken 2 kişi işe alacaklar demek oluyor. Fiyat 5 iken de talepleri 4 olacak. Yani 5 birim talep edecekler. Böylece ne yaptık? Talep eğrisinde 2 nokta belirlemiş olduk. Şimdi gelelim bu iki eğrinin toplanmasına. Tabii bu da ikinci şirket. ikinci şirketin iş gücü talebi. Şimdi ne yapalım? Bu iki eğriyi birbiriyle toplayalım. Arkadaşlar hemen akla yatmayabiliyor dediğim zaman e, kastettiğim şey şuydu. Bunu da dilerseniz şunun üstünden göstereyim. Belli bir fiyat için talep edilen toplam iş gücü nedir? Artık bunu bulmaya çalışıyoruz. Yani grafikleri yatay olarak toplamamız gerekiyor. Yani grafikleri yatay olarak toplamamız gerekiyor. Şimdi neden bahsettiğimi anlayacaksınız. Eğrileri topladığım zaman, evet, topladığım zaman eksenler ayrı kalıyor. Mesela burası 5 olsun, burası da 10. Bu ekseni biraz daha uzatmam lazım esasında. Evet, ikinci ekseni yani. Evet, ikinci eksen mümkün olduğunca düz çizmeye çalışıyorum. Burası 5 olsun, 10, 15. 5, 10, 15. Burası da 5, 10 ve 15. Yatay olarak hizada olsunlar diye elimden geleni yapıyorum ama biliyorsunuz ki çizme konusunda çok kötüyüm. Evet. Bu 15 bu 15'le hizada ve bu 10 bu onla hizada. O da bu onla hizada. 5'ler de aynı hizada. Peki piyasadaki fiyat 15 iken talep edilen toplam miktar ne olur? Ne olacak? Tabii ki yine 0 olur. Çünkü bu şirketin talebi de 0'dı. Ancak fiyat 10 olduğu zaman bu şirket yani birinci şirketin talebi 0. Fakat ikinci firma 2 iki birim talep ediyor. 10 burası. O zaman ne olacak? Tam bu nokta çünkü 2 buraya denk geliyor. Bu mesafe 2 birim. 5'e geçtiğimizde ise yani fiyat 5 olduğunda birinci şirketin talebi 5, ikinci şirket 4 birim işgücü talep ediyor. Yani fiyat 5 iken talep 5 artı 4 oluyor. Fiyat 5 iken talep 5 artı 4 yani 9 birim iş gücüne karşılık geliyor. Evet ne dedik arkadaşlar 9 birim işgücü ve fiyat 0 yani işgücü bedava olduğunda bu şirket 10 birim bu şirket 6 birim talep ediyor. Şimdi toplayalım ikisini. Ne yapar? 16 birim. Yani 16 birim iş gücü. O halde bileşik işgücü talep eğrisi şöyle bir şey oluyor diyebilirim. Şimdi birleşik işgücü talep eğrisi bu şekilde olacak. 15 ile 10 lira arasında sadece iki şirket iş gücü talep ediyor. Bu yüzden bu kısım aynı ikinci şirketin eğrisindeki gibi olacak. Ancak o noktadan sonra birinci şirket de işe karışıyor. Peki birinci şirkette işe karışınca ne olur bu durumda? Dilerseniz bu kısmı başka bir renkle çizeyim. Bence daha iyi olur böyle. Evet, işte böyle. Böyle bir şey olur. Aslında yaptığımız şey bu çizgiyle bu çizgiyi yatay olarak toplamaktı. Bu çizginin üzerindeki herhangi bir noktayı neresi olsun? Mesela burada 5'i bu değeri alıp bu değeri ekliyoruz. Hemen haklayatmayabiliyor dememin nedeni şuydu: bunları alışkın olduğumuz geleneksel cebir yöntemleriyle toplamak benim daha kolayıma gelirdi. Biz düşey olarak toplamaya alışkınız. Değerleri üst üste bindirip düşey olarak toplayabilmemiz için fiyatla miktarın yerlerini değiştirmem lazım. O yüzden bir bakışta anlaşılamayabiliyor. Ancak umarım şimdi anlaşılmıştır. Her iki şirketin de talep eğrilerine bakıyoruz belli bir fiyat alıp bakıyoruz. Yani ikinci şirketin bu fiyattaki talebine, birinci şirketin talebine. Sonra bunları ne yapıyoruz? Topluyoruz ve birinci ve ikinci şirketlerin birleşik piyasa talep eğrisini elde ediyoruz.